Elektrik Kıbrıcı kanalından herkese merhaba. Uzun zamandır video gelmiyordu bildiğiniz üzere. Uzun zaman sonra, sonra arayla yeni videomuz şu an sizlerle beraber. Bildiğiniz üzere uzaktan eğitim başladı. Okullar açıldı. Ve birçoğumuzun evinde bilgisayarımız var. Hatta birçoğumuz demeyelim hani... Şu anki Türkiye'deki bulun, içinde bulunduğumuz şartlardan dolayı çoğu kişinin evinde bilgisayar bulunamamakta. Bilgisayar bulanın, bulunanların evinde de genelde masaüstü bilgisayar olduğu için kameraları yok. E, kamera alalım dediğimiz zaman da fiyatlar bildiğiniz üzere çok uçuk. Euro, dolar aldı başına gitti. Hani döviz kuru diye bir şey kalmadı ortada. O yüzden bir kamera... Kamera almakta çok pahalı. Biz bunun yerine hiç kamera almadan evimizde bulunan her türlü telefonla iOS olsun Android olsun hiç fark etmez. Evimizde bulunan telefonlarla bilgisayarımıza webcam yapacağız. Bunu da bir uygulama sayesinde yapıyoruz. Gelin hep beraber bakalım. Chrome'a giriş yapıyoruz. Arama kısmına irun.com yazıyoruz. Hatta sizin hiç yazmanıza gerek yok. Ben bunu açıklamalar kısmında linkine vereceğim size. Eğer bilgisayarınız Windowssa, Windows için web kamerasını indiriyorsunuz. Ya da Mac içinse Mac için olanını indiriyorsunuz. Ubuntu ise Ubuntu için olanını indiriyorsunuz. Bizimki Windows olduğu için Windows olanını indiriyoruz. Gördüğünüz gibi indi hemen. Ve uygulamaya giriş yapıyoruz. Burada bize diyor ki uygulama cihazınıza değişiklik yapmasına izin vermek istiyor musunuz? Evet diyoruz. Şu an kayıt cihazından dolayı o kısım size gözükmeyebilir. Ama öyle bir yer verecek. Burada yükleme sayfası çıktı karşımıza. Üst taraftaki seçeneği işaretliyoruz. Next diyoruz. Tekrar Next diyoruz. Installıyoruz. Ve program Bilgisayarımıza kuruluyor. Finish diyoruz. Gördüğünüz gibi sayfamız açıldı. Şimdi sıradaki adımda Google Play'den URUN 4K Webcam For PC and Match Bu uygulamayı indirmemiz gerekiyor. Şimdi telefona geçiş yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Telefonumuza geçiş yaptık. Buradan Play Store'a giriyoruz. Arama kısmına ürün, ürün yazıyoruz ve ürün 4K webcam çıkıyor. Biz burada uygulamayı önceden indirmiştik. Şimdi sizler için silelim. Tekrar yükleyelim. Yükle butonuna basıyoruz ve uygulama yüklendi. Aç diyoruz buradan. Böyle bir sayfa çıkıyor karşımıza. Bu sayfa çıktıktan sonra karşımıza Bilgisayar bilgisayarımızdan indirdiğimiz Iron Webcam web uygulamasına giriş yapıyoruz. Orada da, Orada da aynı seçenek, seçenek çıkıyor. Şimdi buradan dotnot show again diyoruz. Connect diyoruz. İzin ver diyoruz. Tekrar izin ver. Ve, ve gördüğünüz gibi bağlanmış bulunmakta. Şu şekilde artık bilgisayarımızın bir kamerası var. Hem de beleşe. Burada tek dikkat etmemiz gereken şey bilgisayarımızın ve telefonun aynı wifi ağına bağlı olması gerekiyor. Yoksa işe yaramaz. Hatta gelin Chrome üzerinden bir de kamera uygulamasıyla test edelim. Chrome'da kamera yazdık. Gelenlik seçeneği seçiyoruz. Uygulamayı başlat dedik. Gördüğünüz gibi bilgisayarımızın bir kamerası var. Yani Hiçbir hile olmadığını göstermek için şu şekilde bilgisayarı göstereyim. Bilgisayarın hiçbir kamerası yok. Sadece telefonumuz USB ile bağlı o da telefonu şarj etmek için. Sizler de bu sayede ücretsiz bir şekilde kamera edinebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın.